Florensa'ya olan yolculuğum başladı. Şu anda saat 2.30 civarı Adnan Menderes Avalimanı'ndayım. Uçağı ilk biniş anımdan varış hanıma yaklaşık 13 saat sürecek bir yolculuk olacak. Biraz uzun bir yolculuk aktarmalı bir yolculuk. Buradan İstanbul'a, İstanbul'dan da Budapest e, Budapest'den Roma'ya, Roma'dan da Floransa'ya geçeceğiz. Yani üst üste 3 uçak yolculuğu aynı gün içinde zormuş. Ben de hayatımda ilk defa deneyimledim. 2'yi yapıyordum ama 3'ü ilk defa deneyimledim. Sözde uçakta, 11.50'de kalkacaktı. O kadar koşuşturduk. Hiçbir şey yok daha uçakta. Çok iyi abi. Evet, şimdi floransa'da trenden indim. Şimdi de direkt olarak şehrin artık garım beni çıkardığı yere doğru gidiyorum. Yola çıkışın 15. saatinde falanım, o yüzden yoruldum. iPhone'u teslim almadan önce aslında bir keşif yapmak istiyorum. Yani buradaki Apple Store nerede gidip bir görmek istiyorum. Bir aksilik var mı, bir sorun var mı onu konuşmak istiyorum. Ee, iPhone'un ilk çıktığı günlerde e, Apple Store'larda bir kalabalık oluyor. En azından Apple Store tarafında bir sıkıntı yoksa kalabalık e, daha rahat hallolur diye düşünüyorum. O yüzden bir kontrol etmek istiyorum. Harita beni iki kez yanıltmıştı ama yanıltması sonucu Fatih Terim'in outdoor çalışmasını gördüm. Tam ona bakınırken de zaten Apple Store'u buldum. Apple Store şubesinden çıktım, her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Çok erken saatte geleceğimi söyledim ve bazı yıllar şubelerde ürün teslimatı ile ilgili problemlerin olabildiğini söyledim. Yani kalabalıktan dolayı falan böyle yetiştiremeyebiliyorlar bazen, daha çok sıra bekleyebiliyorsunuz. Böyle bir şeyin yaşanıp yaşanmayacağını sordum, yaşanmayacağını belirtti. Ayrıca diğer ürünlerin de orada olacağını söyledi. Yarın hem gitmişken yeni iPhone'umuzu alacağız hem de diğer ürünlere bakacağız. Bence güzel bir şeyler çıkacak oradan da. Akşam otele girdiğim gibi kalmışım. Yani o yolculuğun üzerine zaten beklediğim bir şeydi. Şu anda Apple Store'a gidiyorum. Yaklaşık 10 dakika bir yürüyüş mesafem var. Bir tık daha erken gitmiş olacağız aslında. Yani beklediğimden çok daha iyi. Ben biraz daha insan bekliyordum burada. Yani en azından 10-15 kişi olur diye düşünüyordum. Yani buradaki kalıbaki şu anda 6. sıradayım ama listede de 3. sıradayım. Eğer isim isim alırlarsa bu işi direkt yani ilk 3 alandan biri olacağım. Bu yoransı başladılar. İlk adaylar girdi. Sıra bende şu an. Çağdıklar aldı. Geçen seyreceğim başladı. <gülüyor> <gülüyor> <Good morning>. Hadi. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi Evet ilk girdiğimizde bu evrak sorular. Buradaki QR kod üzerinden bütün işlemler gerçekleşiyor. Evet iPhone 14 Pro'muzu ilk kez elimize aldık. Tabii bu teşhir ürünü ama bize şimdi kapalı kutusu gelecek. Hemen işlemlere devam edelim vakit kaybetmemek adına ama ilk bakışta hani birazdan 13 Pro ile birlikte de bakarız. Always on display tabii ki çok farklı. Açılışta dynamic island çok fark ediyor. Onun için aslında bildirim bildirim alınca görmek lazım onu ama onun dışında şöyle baktığımızda always on display dışında tamamen aynı sahasının 13 ile birlikte. Bir de Pro Max'e bakalım aslında yani şeyle aynı tabii ki bu 13 Pro Max line tasarım olarak hiçbir fark yok ama Dynamic Island bence yakışıklı olmuş. Böyle bildirim ekranında yer açısından daha iyi bence. Şimdi biz bir an önce telefonumuzu alıp çıkalım. Thank you so much for everything. You're welcome. Oh, thank you Ciao. so much for everything. Bye. Ciao. Goodbye. <gülüyor> Evet, bu arkadaş an itibariyle bizimdir. iPhone 4 Pro, 128 GB. Şimdi çıkınca açacağız bunu ama ben hazır gelmişken diğer ürünleri göstermek istiyorum aslında. Direkt yeni çıkan ürünleri göstermek istiyorum. Hemen onlarla ilgili de birkaç bir şey yapalım. Yeni Watch evet, yeni Evet, yine. Yeni 14'lerde burada hatta de kartlarını görmek açısından güzel bir stand bu. Burada üç farklı stand ayrılmış iPhonelar için yani aynı ürünler var. Birine Pro'yu birine Pro Max'ını. Sınırlarında hepsinde aynı ürünler. Bu yan yana dizilmiş. Herhalde kalabalık olacağı için hani fazladan böyle bir şey yapılmış ama. Şimdi yeni ürünlerimize baktık. iPhone 14 Pro'unuzu birlikte Apple Store'dan aldık. Thank you. Have a good day. Açıyoruz Türkçe yapacağız O yüklenirken kutu içeriğini gösterelim Kutu içeriği aslında çok klasik yani İçinden bildiğimiz Lightning kablosu Ve bilgilendirme şeyleri çıkıyor Bakalım şey var sticker var mı Evet stickerımız da buradaymış Hoş buldum. <gülüyor> Yeni iPhone 14 Pro'muz elimizde. Direkt şöyle ilk selfie'mizi çekelim Bizde 13 Pro Max vardı ama iPhone 14 Pro aldık. Nedenlerini de birazdan aktaracağım. Yani Türkiye'den almaktan daha mantıklı sebepleri var çünkü hesap kitap yaptığımızda. Türkiye'den almayla aşağı yukarı aynı fiyata geldi. Birazdan onları da tane tane açıklayacağım. Evet şu anda 14 Pro ile 13 Pro Max yan yana. Bir tek 14 Pro'da Always On Display olduğu için 13'de ekran kapanırken 14'te always on display devreye giriyor. Bu always on display de zaten ekran yenileme hızını bir herse düşürmesi demek aynı zamanda. Yan tarafına bakalım. Avrupa'dan aldığımız için sim kart girişimiz var. Amerika'dan alsaydık olmayacaktı. Hemen arkasını çevirelim. Arkası da direkt birebir aynı. Yani ilk başta biraz düşündüm acaba 14 Pro'da kamera daha mı büyük diye. Bir gözüme öyle geldi ama plase boydu sanırım. Tasarım olarak zaten birebir aynı. Sadece yazılımsal geliştirmeler var. Fotoğraf geliştirmeleri var. Onları da zaten ayrı bir video değerlendireceğiz. Onlar da sürpriz olsun şimdilik. Evet şimdi çok uzun süren bir seyahatten sonra direkt karşımdaki Apple Store'dan iPhone 14 Pro'muzu aldık. Neden 14 Pro aldık? Pro Max yerine. Normalde geçen sene 13 Pro Max almıştık Amerika'dan. Ama bu sefer Pro almayı tercih ettik. Çünkü aklımızda bir soru işareti vardı. Yıllardır yurt dışından iPhone almak, yani Türkiye'de kaydettirme ücreti dahil daha ucuza geliyordu. Ee, bu sene acaba nasıl olacak diye bir hesap kitap yaptık. Bu hesap kitap sonucunda da iPhone 14 Pro almayı tercih ettik. Peki iPhone 14 Pro'yu Türkiye'den ansaydık ne kadara gelecekti? İtalya'dan aldık ne kadara geldi? Eğer Türkiye'deki Apple Store'dan alsaydık 2200 Euro'ya gelecekti bize. İtalya'da ise tüm masraflarımız yani uçak, otel, tren dahil iPhone 14 Pro bize 2472 Euro'ya geldi. Türkiye'deki fiyatından 272 Euro daha pahalıya geldi sadece. Ki bence 272 Euro. Bir İtalya deneyimi için yani hem Roma hem Florens'a. Çünkü bu masrafın içine Roma'daki kalma ücreti de dahil. Sadece aradaki fark 272 euro oldu. Roma'da kalmasak daha da az olacaktı. O zaman direkt hatta kafa kafaya gelecekti. Biz Roma'da da biraz kalacağız. E, kaydettirme ücreti zaten 150 euro direkt olarak. Onu çıkarırsanız da daha uyguna geliyor. Yani biz İtalya'dan alarak e, özetle 2472 euroya mal etti bu süreci. E, o yüzden de yani daha da çok üste çıkmamak adına daha da çok masrafı büyütmemek adına e, kafa kafaya getirmek adına 14 Pro Max almak yerine 14 Pro al. Daha da önemlisi yani 14 Pro'yu almamızın işin ekonomi boyutu dışında. Daha da önemli sebebi tamamen aynı olması. Yani 14 ile 14 Pro arasında batarya farkı olur belki bir RAM farkı olabilir ama onun dışında her şey aynı. Yani Pro Max'i almaya eğer çok büyük bir ekrana ihtiyacınız yoksa gerek yok. O yüzden biz iPhone 14 Pro'yu almayı tercih ettik. iPhone 14 Pro'muzu aldık. Direkt karşıdaki Apple Store'dan. Şu anda bir taraftan ona bakıyorum hatta. iPhone 14 Pro'muzu sabah 8'de aldık. Kutu açılışını yaptık. İlk selfimizi çekildik. İlk deneyimimizi yaşadık. Tasarımına baktık. 13 Pro Max'la arasındaki farklara ekran dışında o modelle gelen bir fark saymaya gerek yok. Ama onun dışında tasarımın birebir aynı olduğunu kendimizde gördük. Bundan sonrası iPhone 14 Pro ile bir gün geçirmek olarak devam edecek. iPhone 14 Pro ile bir gün geçireceğim. Bakalım fotoğraf performansı nasıl? Video performansı nasıl? Zaten günlük kullanım performansının beni şaşırtacağını hiç zannetmiyorum. Direkt olarak iPhone 14 Pro ile bir gün geçirme videosu çekeceğim. Onun için de takipte kalın. Benimle bu heyecanı paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Bu süreci takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Buradan Türkiye'den bana operasyon desteği veren WebTechno'daki ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. iPhone 14 Pro ile ilgili daha farklı içerik ve videolar için takipte kalın. webtekno İtalya'da. Hoşçakalın.